Bir yandan cellatlar girdi araya, Bir yandan oyun etti bana bu mendebur yürek. Nasip olmayacak memedim Yavrum seni bir daha görmek. Biliyorum, Buğday başağı gibi delikanlı olacaksın. Ben de öyleydim gençliğimde. Kumral, ince, uzun. Gözlerin ananınkiler gibi kocaman. Bazen de, bir parça bir tuhaf mahzun, alnın alabildiğine aydınlık, her halde sesin de olacak, berbattı benimkisi. Türküler döktüreceksin yanık mı yanık, konuşmasını da bileceksin, ben de becerirdim o işi sinirlendiğim zamanlar. Bal damlayacak dilinden, vay Mehmet, kızların çekeceği var senin elinden. Müşküldür babasız büyütmek erkek evladı. Ananı üzme oğlum. Ben güldürmedim yüzünü, sen güldür. Anan ipek gibi kuvvetli, ipek gibi yumuşak. Anan nineliğinde bile güzel olacak. Onu ilk gördüğüm günkü gibi, boğaz içinde, on yedisinde, ay ışığı, gün ışığı, caneli, Dünya güzeli. Anan ayrıldık bir sabah buluşmak üzere. Buluşamadık. Anan, anaların en iyisi, en akıllısı. Yüzyıl yaşar inşallah. Ölmekten oğlum korkmuyorum. Ama ne de olsa iş arasında bazen irkilip ansızın. Yahut yalnızlığında uyku öncesinin günleri saymak biraz zor. Dünyada doymak olmuyor medet, doymak olmuyor. Dünyada kiracı gibi değil, yazlığa gelmiş gibi de değil, yaşa dünyada babanın eviymiş gibi. Tohuma, toprağa, denize inan, insana hepsinden önce. Bulutu, makineyi, kitabı sev, insanı hepsinden önce. Kuruyan dalın, sönen yıldızın, sakat hayvanın, duy kederinin, Hepsinden önce de insanın, Sevindirsin seni cümlesi nimetlerin, sevindirsin, Seni karanlık ve aydınlık sevindirsin, Seni dört mevsim, Ama hepsinden önce insan sevindirsin seni Mehmet. Memleketler içinde bir şirin memlekettir Türkiye, Bizim memleket, insanı da su katılmamışı, çalışkandır, ağırbaşlı, yiğittir ama dehşetli, fakir. Mehmet, ben dilimden, türkülerimden, tuzumdan, ekmeğimden uzakta. Anana hasret, sana hasret, yollaşlarıma, halkıma hasret öleceğim. Ama sürgünde değil, gurbet ellerde de değil. Öleceğim rüyalarım memleketinde, Beyaz şehrinde en güzel günlerimin,